Kedi Yavrusu Vasya ile Katya adlı iki kardeş vardı. Bir de kedileri. İlk bar gelince bir gün kedileri kayboluverdi. Bir gün ahırın orada oynarken incecik bir meyallama duydular. Tepelerden bir yerden ses geliyordu. Küçük oğlan Vasya hemen merdivene tırmandı. Ahırın üst katına çıktı. Katya aşağıda kalmıştı. Buldun mu onu diye sordu. Vasya'dan hiç ses çıkmıyordu. Derken aşağı seslendi. Buldum onu. Bu bizim kedimiz. Bir sürü de kedi yavrusu var. Ne güzel şeyler. Çabuk yukarı gel. Katya bir koşu eve gitti. Kedi için süt alıp geldi. Tam beş tane yavru vardı. Yavrular biraz büyüyüp de köşelerinden çıkıp dolaşmaya başlayınca çocuklar içerden birini seçti. Bu kül renkli bir yavruydu. Beyaz patileri vardı. Onu eve götürdüler. Tatlı bir yel yolun kıyısındaki buğdayları dalgalandırıyor. Yavru kedi de sallanan buğday başaklarıyla oynuyordu. Çocuklar da keyifle onu yazıyordu. Derken iki kardeş yolun kıyısında biten kuzu kulaklarını gördü. Yavru kediyi unutup kuzu kulağı toplamaya daldılar. Birdenbire çabuk buraya gel buraya gel diye birinin bağırdığını duydular. Bağıran atının üzerinde bir avcıydı. Avcının önden giden iki tasısı küçük kedi yavrusunu görmüş yakalamak için yavrunun üzerine gidiyordu. Zavallı budala yavrucuk da kaçacağı yerde durmuş sırtını kabartmış köpeklere bakıyordu. Katça köpekleri görünce çığlık çığlığa kaçtı. Vasiyesi olanca gücüyle kedisinin yardımına koştu. Köpeklerle aynı anda kedi yavrusunun yanına vardı. Tam köpekler yavruyu kırpalayacakken kendini yavrunun üzerine attı öylece kaldı. O sırada avcı da yetişmişti. Tazılarını alıp oradan uzaklaştı. da yavru kediyi kucakladığı gibi evine döndü. Bir daha onu alıp kırlara götürmeyecekti. Son